Thank Herkese selamlar arkadaşlar. Benim Emircan ve bugün sizlerle birlikteyiz. Çok kötü bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videonun eee bir uyarı videosu. Arkadaşlar 2-3 gün Roblox'a girmemenizi öneriyorum. Ee, neden derseniz çünkü giren hesaplar banyo yiyor. Mesela ben yemedim ama cidden şimdi sizlere kanıtını göstereceğim. Bakın bir arkadaş daha ban yedi. Şöyle onu da şuraya alalım. Şimdi 5 tane ban yiyen arkadaşlar var. Yusuf da yedi. Hatta şimdi Yusuf'un yanına gidiyorum. Yusuf kanka şu an videodayım. Ee, sesin geliyor mu bilmiyorum ama sen de ban yedin değil mi? Aynen. Bakın şu an konuşmada Arda var. Ondan sonra Yusuf da var. Bunlar da ban yedi gençler. Çıkıyorum kanka ben konuşayım. Ee, gençler işte ban yediniz. Yani çoğu kişi ban yedi. Hatta banları da şöyle gösteriyorum. Bakın e, burada bir sürü ban yiyen arkadaşlar var. Sizler arkadaşlar sakın ama sakın böyle bir gün girmeyin. Ee, birazcık Rolebox oynamayın abi bir şey olmaz. Ee, ama gençler dikkat edin. Ee, banyeme olasılığınız var. Yani oyunları girip çıktıktan sonra yiyebilirsiniz O yüzden dikkat edin gençler. Cidden batmayın. Ee, hesabınız bile ne kadar vereceği de belli değil. Bazen 3 bazen 1 bazen sınırsız bile atabilir. O yüzden girmemeye dikkat edin. Beni izleyin. Çok teşekkürler. İyi günler. Kanalıma abone olup bilgiler açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. I